Arkadaşlar Merhaba İdda Tahmin Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoşgeldiniz Bugün sizler için iki tane kupon hazırladım 2 tane İda Al kuponumuz var Ayrıca 6 tane 1.5 üst maçımız ve 6 tane 2-3 gol aralığında bitecek maçlarımız var Bir önceki videomuzda paylaşmış olduğumuz bir buçuk üstlerimiz arkadaşlar. Şuradan itibaren paylaştık. Chavez-Estorik-Praya maçından sonra bir buçuk üstlerimizi paylaştık. Beş tane maç geldi. Geri kalan üç tane maç var. Onların da gelmesini bekliyorum. Bugün yine aynı şekilde bir buçuk üstlerimiz var. İki üç derimiz var. Arada onları Göreceğim arkadaşlar. 1.5 üst oranı bazıları 1.40 bazıları 1.35 bazıları 1.30 yani 2.5 üst alıp 1.30'dan alıp yatmaktansa 1.5 üstleri alalım daha iyi daha mantıklı diye düşünüyorum. Ve vereceğim kuponları arkadaşlar. Bu bir buçuk üstlerden de ekleme yapabilir. Ya da 2-3 gol. Aklınıza yatan olursa onları da ekleme yapabilirsiniz. Maksat biraz oranlar yükselsin. Maçlarımız şu an ekranda arkadaşlar birazdan maçlara geçeceğim. Tabi biz bunların analizlerini yaptık. Pardon. İlk kuponumuz arkadaşlar 2.10 orandan oluşuyor. 2 maçtan ve 2.10 orandan oluşuyor. İlk maçımız Almanya Bundesliga 2'den Regensburg-Bohum maçı arkadaşlar 2.5 üst. Dediğim gibi 1.5 üstlerden de alıp oranı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ya da 2-3 gol maçlarından bir tane alıp 1.65 oranı var onun da. Yani çok güzel bir oran yapıyor. Onu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Mesela 1.65 oran aldığınız zaman bu vereceğim kuponda 3.47 oran yakalamış olursunuz. <gülüyor> İkinci maçımız Belçika Pro Ligi'nden Berçot-Gent maçı yine 2.5 üst. İlk kuponumuz bu şekilde arkadaşlar. İkinci kuponu vermeden önce bir buçuk üst bitebilecek. Yani bitmesini beklediğim maçlar. Tek tek söylüyorum şu an sizlere. İspanya ikinci liginden Burgos Real Oviedo Ovi B. Bir buçuk üstü bir kırk oran yapıyor. Kuponunuzun birinde ekleyebilirsiniz. Güvendiğim bir maç. Şöyle göstereyim. 1.40 oranı var arkadaşlar. <gülüyor> ya da bu 6 maçtan 3'ünü alıp kombin yapabilirsiniz. Yine İspanya 2. Ligi'nden Prat The Ghost Terra maçı 1.5 üst İspanya 2. Lig B Group Evisa, Villarreal B 1.5 üst Bunlar bir buçuk üstlerimiz arkadaşlar. Bir diğer maçımız. Evet onu arıyorum maçı arıyorum. Evet İspanya ikinci liginden B grubundan Sandugano Algeciras maçı Bir buçuk Üst Yine 1.30 oranı var. 1.35 pardon. 1.35 oranı var. Bir buçuk üstüne güvendiğim bir maç. Bu maçlar saat 14'te başlayacak. Tabi 6 tane maçı tek kuponda oynamayın. Biraz risk. İkinci kuponumuzu verelim. 2.38 oranı var arkadaşlar. Meşelen Antwerp. İki buçuk üst. Saat 15.30'da başlayacak maç. Ve Hatay Spor Beşiktaş Dep. Bir buçuk üst. İki üç gol aralığında bitecek maçlarımızı da verelim. Ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. İki üç gollere çok güveniyorum. Açıkçası. Açıkçası. İlk maçımız Görsem İlk maçımız Panefiel-Varzin maçı arkadaşlar 2-3 gol öyle yansıtalım ekrana. Saat 14.35'te 14.15'te başlayacak. Man of Year vs İzmir maçı 1,5 üst. Eee 1,5 üst diyorum pardon. 2-3 gol. 1.65 oranı var. Evet ikinci maçımız İtalya Serie C'den A grubu 17'de başlayacak Pontedera maçı yine 2-3 gol ve saat 18'de başlayacak mayor las Palmas maçı yine 2-3 gol arkadaşlar. <gülüyor> Nijerya Premierlik'ten River United, Kovara United maçı yine 2-3 gol aralığında bitmesini beklediğim bir maç. Oranların düşük olduğuna bakmayın. Bu maçın da 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Bakın oranlar çok düşük ama maçları genelde alt. Bu kadar düşük orana. 2.5 üst 1.90 biraz sıkıntılı. Ben 2-3 golünü aldım. <gülüyor> Yunanistan Süper Ligi'nden Smyrnice-Asteras maçı yine 2-3 gol arkadaşlar. 1.65 oranı var. Ve son maçımız Panathinaikos-Larissa maçı. Yine 2-3 gol aralığında bitmesini beklediğim başka bir maç. Bu maçları farklı farklı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.5'lardan alıp ya da 2-3 gollerden alıp benim verdiğim kuponlara ekleme yapabilirsiniz. Aklınıza yatmayan maçı Kuponlarınızı almayın çünkü bugünlerde ee, maçlar gerçekten çok sıkıntılı ve maalesef hiç kimsenin istediği gibi bitmiyor maçlar. Sizler de bir göz gez, gezdirin analizinizi yapın o şekilde oynayın. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar hepinize bol şans bol kazançlar diliyorum.